58 televizyonu izleyenleri bir şifa kapısı programı ile yine sizlerin karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine sağlık konumuz. Ee, bu haftaki sayın doktorumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Nurcan Dalan olacak. Ne konuşacağız? Kadın hastalıkları ile alakalı doğum süreçlerinden bahsedeceğiz. Hangi raddede e, gebelikle alakalı sakıncalar olacak? Normal doğum mu? Sezaryen doğum mu? Neler e, tavsiye edecek doktorumuz? Bakalım. Hocam öncelikle Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, sizleri öncelikle tanıyabilir miyiz? Hı -hı. Ben e, 1967 Şarköy Tekirdağ doğumluyum. Hı -hı. E, üniversite eğitimi Uludağ Üniversitesi'nde aldım. E, Eskişehir e, Osman Gazi Üniversitesi'nde de Hı -hı. E, uzmanlık eğitimi tamamladım. Yaklaşık 18 yıldır kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Hocam, e, konumuz kadın. Kadın olmadan evet. hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz hı hı. ve çok da önemli bir konudayız. Kadın hastalıkları ve doğumla alakalı sizlerle bugün görüş alışverişinde hı hı. bulunacağız. Ee, her kadın 15 yaşından sonrasında sizlere ne zaman başvurmalı? Gebelikten önce süreçten bahsedelim biraz isterseniz. Evet, tamam. Gebelik öncesi e, ilk adet gördükten sonra herhangi bir sorunu yoksa hı hı. E, genç e, kadınımızın. E, 15-16 yaşına itibaren bize başvurabilir. Özellikle e, evlilik öncesi, cinsellik öncesi, idrara sıkışarak ultrason takiplerini yapıyoruz. Hı hı. E, bir sorunu varsa zaten e, adet görmeden de 8-9 yaşlarında bile e, ona gelen hastalarımız var. İlk cinsel e, e, jinekolojik muayenelerini olmak için. Ama bir sorun yoksa düzenli adet gören, herhangi bir sorun olmayan e, geç bir kadın 15-16 yaşından itibaren bize başvurabilir. rutin kontrollerini, rutin kontrollerini yaptırabilir. Hı hı. E, bizim için önemli olan e, ayrıca e, konu gebe kalmadan önce başvurmaları. Gebe kalmadan önce başvurmalarının ne önemi var? E, özellikle sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bebekler hı hı. sağlıklı bebeğinlerden doğuyor doğal olarak. Hı hı. E, biz kendi hayatımızı, beslenme alışkanlıklarımızı, kötü alışkanlıklarımızı düzeltmeden gebe kalmamalıyız özellikle e, obezite gibi toplumun inanılmaz bir şekilde Avrupa birincisiyiz maalesef obezite konusunda hı hı. son e, yıllarda e, gebelik eten önceki kilomuzu ayarlamadan, hı hı. sağlık problemimiz varsa herhangi bir şeker, tansiyon ya da tiroid herhangi bir problemimiz varsa onu düzeltmeden ve folik asit başlamadan çok gebe kalmalarını istemiyoruz. Niye? Hı hı. Gebelikte bu sorunlar katlanarak artıyor. Yani gebelik öncesi bize başvururlarsa eğer tansiyonları varsa onları düzeltmek anlamında. Tabii ki gebelik genelde geç, ge, genç yaşlarda Oluşuyor ama hı hı. özellikle son 15-20 yıldır hatta 30 yıldır diyebilirim kariyer nedeni birazcık gebelikler geç yaşlara evet. kalabiliyor. E bu da sağlık problemleriyle birlikte gebelikler oluşabiliyor. O yüzden öncelikle GBY'ye karar veren çiftlerin bize başvurmasını istiyoruz. Beslenmelerini düzenliyoruz. Hı hı. Eğer bir sağlık problemi varsa onu hallediyoruz. Kötü alışkanlıklar, sigara, alkol gibi, nargile gibi, kötü alışkanlıklar varsa beslenme bozukluğu gibi e, onları düzeltiyoruz. Kiloları varsa mutlaka verdirmeye çalışıyoruz ya, ya da çok düşük e, kiloları varsa biraz aldırmaya çalışıyoruz hı hı. normal kiloya gelmelerini. Ee, ve folik asit başlıyoruz. Eğer kansızlık varsa, hipertiroidi, hipotiroidi gibi hı hı. hormonal bozukluklar varsa, diyabet gibi bozukluklar varsa onları düzeltiyoruz. Sağlıklı halde geldikten sonra e, gebek almalarını istiyoruz. Folik asit çok önemli. Nöral tüp defekti dediğimiz bebeklerin bazen bellerinde açıklıkla ya da kafa kemiklerinin olmamasıyla doğarlar. Hı hı. Ee, ya da yarık damak, dudak gibi, kalp hastalıkları gibi folik asit yüzde. 30-40 hatta 70'e kadar oranlarda bunu azaltıyor. Onun için gebek almadan 3 ay önce başlamalarını istiyoruz. Hı hı. Kötü alışkanlıklarından en az 3 ay önce kurtulmalarını istiyoruz. Beslenmelerine, işte paketli gıdalar, e, yanlış beslenmeler onların düzeltilmesini istiyoruz. Ondan sonra gebek almalarını istiyoruz. Bebeğinler e, gebelik sürecinde sizlere başvurduklarında e, zor olan, bir e, gebelik süreci de oluyor. Bu gibi tedavileri nasıl uyguluyorsunuz? Onları nasıl e, tedaviye yönlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi gebe demek hiçbir tedavi almaz demek değil. E, şöyle bir kanı var halk arasında. Ben gebeyim hiçbir ilaç kullanamam gibi Hı -hı. yanlış bir kanı var. Öyle değil tabii ki. Gebelikte kullanılan çok fazla ilaç var. Bunlar tansiyon ilaçları, antibiyotikler, şeker ilaçları. E, hepsini gebelikte belli e, e, dozlarda ve Belli e, ilaçları kullanabiliyoruz sonuçta anne eğer sağlıklı ve iyi olmazsa bebeğin sağlıklı ve iyi olması mümkün değil öncelikle anne sağlığını hedefliyoruz ondan sonra zaten bebeğin sağlığı onunla beraber geliyor ama bazı şeyler var ki önlenemez şeyler özellikle yaşı değiştiremiyoruz hasta 35 ya da 40 ya da 42 yaşında bize başvurdu son değiştirmemiz mümkün değil. Ama sigara içiyorsa onu bıraktırmamız mümkün. Diyabeti varsa, şekeri varsa onu düzeltmemiz mümkün ya da tansiyonunu düzeltmemiz mümkün. Kolesterolü, guatır e, gibi hiper ya da hipotiroidi gibi sorunları varsa onları düzeltmemiz mümkün. Hiç olmazsa bunları düzeltip ondan sonra gebe kalırlarsa hem çok daha rahat bir gebelik süreci hı hı. geçiriyorlar hem de çok daha sağlıklı bir bebek sahibi oluyorlar. Sağlıklı bir kadın da olması gebelik sürecinde yani hangi yaş aralığı daha sağlıklı gebeliği rahat geçirme hususunda o yaş aralığı nedir? En sağlıklı yaş aralığı 24-28 yaş arası. En güzel, en sağlıklı bebekler 24-28 yaş arasındaki annelerden doğuyor. Ama bu demek değil ki 28 yaşındaki her kadın sorunlu, 35 yaşındaki, hı hı. 40 yaşındaki her kadın sorunlu bebek doğuracak değil. Hı hı. Ama oranları var bunun. Mesela bir Down sendromunu ele alalım. 24-28 yaş arasında gebe kalan kadınların binde birinde, 800-900'de birinde Down sendromlu bebeğe rastlarken 35 üzeri, 35-40 arası 250'de bire rastlıyoruz. 40-42 arası 100, 150'de 1 42'den sonra %1e rastlıyoruz. Yani 100 kadından birinde down sendromu bebek doğma ihtimali var. Hı hı. Yani özellikle belli bir yaştan sonra daha çok sistemik hastalıklar karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar işte tansiyon, şeker gibi, obezite gibi hı hı. E, hastalıklar daha fazla e, karşımıza çıkıyor. Onun için hani ne kadar genç yaşta gebe kalırsak bizim için o kadar rahat bir gebelik süreci geçireceğiz Kadınlar demektir. kaç yaşına kadar doğrganlığın oluyor hocam? Kaç yaşına kadar en son gebe olabiliyorlar? Hani evet. bunu halk arasında çok da tartışma yaratılan bir konu bu. Evet. Kimi kırkından sonra çocuğu olmayacağına ya da biraz da geç evliliklerle alakalı evet, annelerimiz evet. ve toplum tarafından bu biraz baskı da alsak, Kadınların evet. en son gebe kalma yaşı nedir hocam? Şimdi bu kişiden kişiye değişiyor tabii. Bazen çok erken menopozlar oluyor. 28 yaşındaki kadın da gebe kalamayabiliyor ama en doğurgan yaşlarımız gene 24-28 yaş arasındaki yaşlar. 35'e kadar çok sorun değil ama 30'dan sonra birazcık doğurganlık kızımız azalıyor ama 35'ten sonra birden çok düşebiliyor. Bu 35'ten sonra gebe kalınmayacak, 40'tan sonra gebe kalınmayacağı anlamına gelmiyor ama hem kızımız azalıyor hı hı. hem de gebe kaldığımızda sağlıksız boş gebelik Hı hı. sağlıksız sakat gebelik, kromozomal anomali bebek doğurma olasılığımız artıyor. Onun için mümkün olduğu kadar 35'in yani 35'ten sonraya bırakmamayı çok çok öneriyoruz biz kadın doğumcular olarak. Tekrar söylüyorum. Bu çocuk sahibi olmayacağınız anlamına gelmiyor. Ama gebelik kızınız gerçekten düşebiliyor. 40'tan sonra hele anopleit dediğimiz yani bazı genetik anomaliler içeren gebelik oranları düşük oranları 20 24 28 yaşa göre çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Doğum kontrol haplarıyla e, biliyorsunuz ki kadınlar kendi, kendine tedavi ya da önlemini alıyorlar. Bu e, gebelik olmaması amacıyla yapılan yolları ne kadar buluyorsunuz? Uzman doktorlar tarafından tavsiyelere uyumayıp da kendi başlarına otlardır ya da ne bileyim ilaçlardır, merdiven altında kullanılan ilaçlarına ne kadar tavsiye ediyorsunuz? Şimdi doğum kontrol hapları merdiven altı ilaçlar değil. Onun için biz çok Hı -hı. tavsiye ediyoruz. Üstelik şey, doğum kontrol hapı. Tabii ki her kadına senede bir kere bir kere doğum kadın doğum uzmanına gitmesini çok öneriyoruz. Hı hı. Bu e, genel sağlık açısından çok önemli. Niye işte rahim ağzı kanseriymiş? Evet. Özellikle genç kadınların belası bir sürü e, sorunumuz var. var Mutlaka var. senede bir kere öneriyoruz onu hı hı. gelmesine. Ama doğum kontrol yapları reçeteye tabi ilaçlar değil. Eczaneden her isteyen. Çok ciddi bir sağlık problemi olmayan her isteyen kadın, genç kız bunu alıp kullanabilir. Ama tabii ki merdiven altı ilaçlar dediğiniz diğer evet. otlar onların e, çok kontrolleri yok. Hangisinde ne kadar doz, ne ilaç var hiç bilmiyoruz. Hı hı. Onları önermiyoruz. Ama doğum kontrol hapları kesinlikle kısırlık yapmaz. Hı hı. Kesinlikle sağlığa zararlı değildir. E, i̇stenmeyen gebelikleri önlemede çok önemlidir. %99.9'a yakın bir koruması vardır. Hı hı. Çok tavsiye ediyoruz. Bu çocuğu daha önce çocuğu olsun ya da olmasın hiçbir sorun teşkil etmez. Ciddi bir sağlık yani, tansiyon gibi kan pıhtılaşması gibi bir sorunu yoksa hı hı. genç kadının çok rahat kullanabilir. Şimdi iki türlü doğum var. Biri sezaryen doğum bir de normal doğum. Tabii ki herkes normal doğumu istiyor ama sizler neyi tavsiye ediyorsunuz? Hangi süreçte sezaryen doğumu tercih ediyorsunuz? Hangi süreç sonrasında normal doğumu yönlendiriyorsunuz? Biraz hastayla da alakalıdır elbette ama bu süreçte nasıl bir yol izliyorsunuz? Kesinlikle tabii ki hastayla alakalı. Bir takım kondisyonları var normal doğumda. İşte çatı yapısının uygun olması, bebeğin hı hı. çok iri olmaması, daha önce geçirilmiş bir rahim ameliyatının hı hı. olmaması. Ama onun dışında her e, gebeye normal doğum tavsiye ediyoruz. Eğer e, anne ile ilgili bir sorun varsa çatıyla ya da işte eski geçirilmiş e, ameliyatla bu sezayen olabilir, miyom ameliyatı olabilir hı hı. ya da herhangi bir sorun olabilir. Hı hı. E, bir sorun yoksa ve bebekle ilgili bir sorun yoksa. Bebeğin sorunu nedir? İşte gelişme geriliği olabilir. Bebek doğum sırasında ağrılar sırasında strese giriyor olabilir. Hı hı. Bebek ters duruyor olabilir. Makatla geliyor olabilir. Özellikle ilk doğumlarda. ikinci ve üçüncü doğumlarda o kadar çok önemli. Onları normal doğurtabiliyoruz. Ama ilk doğumlarda ters geliyorsa, çok ise kafa çapı çok büyükse o zaman sezalyon öneriyoruz. Ama endikasyon dışı dediğimiz... Hastalar bazen işte gebelik korkusu ya yani doğum korkusu ve sezaryana yönlenebiliyorlar. Aileler çok baskınlar şu dönemde, sezaryan isteyebiliyorlar. O tür sezaryanları hiç önermiyoruz çünkü gerçekten anneye de bebeğe de iyilik yapmamış oluyoruz. Çünkü gereksiz sezaryan daha ileri yaşlarda başka problemlere neden olabiliyor, yapışıklıklar yapabiliyor. E sonuçta karnını kesiyorsunuz hastanın hı hı. Bu, bu büyük bir travma. Onun yerine ağrısız doğumlar tavsiye ediyoruz ama normal doğum çok önemli. Bazen çok nadiren de olsa, bazen bebek çok uca kadar gelmiştir ama doğum kanalında ilerleyemiyordur. hasta da ıkınamıyordur. Bazen normal doğumu vakumla yapabiliyoruz. Vakum tavsiye ediyoruz ama mümkün olduğu kadar normal doğum. Bu vakumlu normal yöntem doğum. normal doğum için normal geçerli doğum bir yöntem için değil geçerli. Bir de epidural doğum dediğimiz, normal doğum dediğimiz bir yöntem var. Hı hı. Hasta normal doğuruyor ama ağrı, ağrı hissetmiyor. Yaklaşık ağrılar başladıktan sonra 4 santim açıklığa gelince, e, gebemizin belinden küçük, küçük bir kateter yerleştiriyor yani anestezi uzmanlarımız. Onunla kasılmalar geçmiyor ama hastanın hissettiği ağrı e, olmuyor ve böylece de o e, doğum korkusundan kurtulmuş oluyor. Ağrıdan e, kurtulmuş oluyor ve çok güzel normal doğum yapabiliyor. Normal doğum yapan bir e, anne ile sezeryen yapan bir annenin toparlanma süreci, normal günlük hayata e, başlama süreci nasıl? Aralarındaki fark nedir? Tabi şimdi normal doğumda hele de epizyotomi dediğimiz doğum kesisi yoksa hasta doğurduğu andan itibaren kalkıp yürüyerek odasına gidebilir, çocuğunu alabilir ve çocuğunu çok rahat sahip olup emzirebilir. Sezaryan büyük bir ameliyat. Halk arasında artık ameliyat gibi kabul edilmiyor. Hiç ameliyat oldunuz mu diye soruyorum, olmadım diyor. Sonra nasıl doğurdunuz diyorum. sezaryan oldum diyor. Yani artık halk. Bile normal doğum mı? gibi evet, artık algılatılıyor. Aslında ciddi evet. bir travma, çok ciddi bir kesi yapılıyor. Ee, rahimi kesiliyor, bebek o kesiden çıkarılıyor ve tekrar dökülüyor ve vücut bunu onarmak zorunda. Hı -hı. Ee, rahim küçülürken bir yandan da bu büyük travmayı atlatmak zorunda. Ee, daha rahat hareket edemiyor, bebeğin emzirirken ağrısı olabiliyor. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar normal doğum olmazsa sezanyana yönelmek lazım. Normal doğum sonrasında e, ikinci gebelik. Hangi süreçte oluyor? Sezaryenle olunan doğumda ikinci gebeliği ne zaman yapmalı peki? Aslında her iki arasında ben fark koymuyorum. Normalde doğursa, sezaryen de olsa iki seneden önce gebe kalsın istemiyorum hastalarımız. Sağlıklı bir çocuk Evet çünkü vücudumuz e, tamamen iki senede tam olarak kendini toparlıyor. Hı hı. Sürekli bebeğimizi mutlaka iki sene emzirmek istiyoruz. E, ne kadar çok emerse anne hı hı. sütüyle büyüyen bebekler... Çok daha sağlıklı bireyler oluyor, çok daha zeki bireyler olur, e, hastalıklara çok daha dayanıklı bireyler oluyor. Hı hı. Daha sonra şekermiş, kalp hastalığımış, tansiyonmuş, bu tür enfeksiyonlara karşı çok daha sağlıklı ve dayanıklı bireyler olur. Normal doğum ve e, iki yıl emzirmek bebeğin hayatında çok şey katıyor açıkçası. Şimdi emzirme konusuna geldiğimiz zaman sağlıklı bir çocuk kesinlikle anne sütüyle beslenmeli diyoruz. Evet. Anne, seza, anne sütünü sezaryanın bir etkisi var mıdır peki? Evet özellikle doğum ağrısı çekmeyen gebelerimizde bazen anne sütü geç gelebiliyor. Evet emzirmek anne sütünü getiriyor biz de inat ediyoruz bebek dost hastaneyiz. gerçi artık herkes bebek dost hı hı. dostu hastanesi ama dost hastane ama, ama genelde bu konuya fazlaca e, önem veriyoruz çok mutlaka ki. emzirme eğitimleri veriyoruz e, bebek hemşirelerimiz çok ilgili başlarından ayrılmıyorlar ama bazen çok geç gelebiliyor sezaryan sonrası ağrı çekmediği için bir takım hormonlar çok salgılanmadığı için hı hı. E, destek oluyoruz bebeklere ama anne sütü gelir gelmez hemen desteği çekiyoruz tekrar anne sütüne dönüyoruz Ve 6 ay anne sütü dışında bir şey asla verdirtmemeye çalışıyoruz hı hı. zorunlu olmadıkça. 2 senede emzirmeye devam etmelerini istiyoruz. Annede olmayan anne sütünü başka bir bireylerden almak ne kadar doğru? Peki o bireyin belki bedeninde ya da kalısal bir hastalık ya da bir tedavisi olmayan bir şeyden dolayı bir rahatsızlık geçirmesinden dolayı bir ırsı ya da genetik bir kalıntı oluşturabilir mi bebekte? Yok hayır. Anne sütü e, yani nasıl e, herhangi bir e, başka besin maddesi kullanıyorsak hı hı. E, başka bir anneden alınan anne sütü de e, zararlı olmaz. Eğer hı. annesi Başka bir, zaten kendi bebeğini de emziriyordur. Hı hı. Zararlı bir şey kullanacağını düşünmüyorsak, hı hı. ilaç kullandığını düşünmüyorsak hı hı. zaten kendi bebeğine de süt vermesine engel oluyoruz o hı hı. E, lohusaların. Bir zararı yok. Genetik herhangi bir hastalığa da neden olmaz taşıyıcı annelik hususunda neler diyeceksiniz taşıyıcı hocam? Taşıyıcı annelik ülkemizde yasal değil. Hı hı. E, o yüzden çok fazla konuşmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Ama çok da sağlıklı bir şey değil e, sanırsam. Yurt dışında yasal hı hı. E, mesela e, şeker hastasısınız ya da ciddi bir kalp hastalığınız var. Hı hı. Gebek kalabilirsiniz ama sizin hayatınızda riske atacak çok ciddi bir hastalığınız var hı hı. ve o gebeliği sürdüremeyeceksiniz. Sizden yumurta alıyorlar, evet. eşinizin spermiyle döllüyorlar, tüp bebek şeklinde oluyor. Başka bir, hani sağlıklı bir, genç bir kadına e yerleştiriyorlar bebeği, o doğuruyor ama tamamen sizin genetiğinize sahip, sizin bebeğiniz oluyor. Yani e belki de hani bulunduğu, var olan hastalığından dolayı hiçbir çocuk sahibi olmayacak bir kadın böyle çocuk sahibi olmuş oluyor. Evet. Hocam bir de e, belki yaştan dolayı kaynaklanıyor olur ama son zamanlarda orta yaş grubunda 30 ve 40 yaş gruplarında bebeğin ana rahminde tutunamaması gibi bir e, sorunla sürekli gebelik oluyor ama e, tekrar tekrar çocuk Düşük oluyor, düşük yapıyorlar. Bunun nedeni nedir? Neden kaynaklanıyor bu? Evet. Bazen genç bireylerde de olur o. Hı hı. Genetik bir hastalığı olabilir ailenin, annenin ya da babanın. Kan hastalıkları olabilir hı hı. ya da rahimde herhangi bir anomali olabilir. Ona bağlı olabilir. Ama özellikle 35-40 yaş üzeri gebeliklerde çok sık rastlıyoruz. Şöyle düşünün. Aslında gebeliklerin genç ya da şey... %25'i düşükle sonlanır. Hı hı. Ama bu düşüklerin yaklaşık %15'i hasta tarafından fark edilmez. Hı hı. Yani adet zannedilir gider. %10'u fark edilir. Yani adet gecikmesi vardır. Hasta test yapmıştır. Gebe olduğunu biliyordur. Hı hı. Ama birkaç gün sonra şey e, hiç daha bebek oluşmadan ya da daha çok boş kesi halindeyken düşük olabilir. Bazen 12 haftaya kadar büyür. Ama bebeğin kalp batışları durur. Hı. Ondan sonra bir boş gebelik dediğimiz anoployot gebelikler var. Blighted olum diyoruz. Boş kesi, gebelik kesisi diyoruz. Hı hı. Bir de e, 11-12 haftaya kadar gelen gebelikler var. Onlarda biraz daha kürtaj ya da işte düşük yaptırmak zorunlu olabiliyor ama hı hı. daha küçük gebeliklerle, küçük bir ilaçla gebeliği sonlandırabiliyoruz. Bu yaşla alakalı. Yaşla beraber yumurtalıklarımız yaşlanıyor. Maalesef hı hı. kadınların bir miadı var. Yani evet. doğurma miadı var. 35 yaşından sonra yumurtalıklarımızın kalitesi azalıyor. Sayısı azalıyor. Böylece gebe kaldığımızda sağlıksız gebelik olma oranı 25 yaşındayken %10-15 iken 35-40 yaşlarından sonra bu %30'lara 25'lere çıkabiliyor ve daha fazla kayıpla karşılaşıyoruz. Bu genetik bir soruna bağlı oluyor genelde yumurtalıklarımızın yaşlanmasıyla da çok yakında alakalı. Tabii ikinci gebelikle alakalı bir süre zarf vermiştik. Bu gibi düşmüş düşen düşme olaylarında ya da kürtaj olaylarından sonra arada ne kadar olması lazım? Evet, şimdi düşük yaptıysa bir hasta ya da kürtaj olduysa kendi isteğiyle de olabilir bu. 3 ay gebek kalmayın diyoruz. Hem rahminiz rehabilitite olur, hem siz psikolojik olarak daha rahat hazırlanırsınız. Üstelik de erkenden folik asit başlarız. Daha sağlıklı bir gebeliğe sahip olursunuz. O yüzden hani ilk 3 ay Düşüklerden sonra gebe kalmamalarını çok şiddetli öneriyoruz. Gebelikte en önemli şey bence psikolojik destek diyebiliriz. Bu anne sütünde gebelikten sonra da diyebiliriz. Bu konuda da eşlere çok büyük ve iş düşüyor. Bu hususta evet. neler diyeceksiniz? Evet şimdi biz Anne, gebelik depresyonu çok ciddi bir şey. Hı hı. Yani çok ciddiye almak lazım. Yokmuş gibi davranmamak lazım. Aman bunlar normal dememek lazım. %80'leri varan gebelik depresyonu, postpartum özellikle loğusalık depresyonu hı hı. var. Çevreye de çok, kayınvalideye, anneye, kız kardeşlere, çevreye çok fazla e, iş düşüyor bu konuda. Hı hı. Çünkü çok fazla baskı yapıyorlar. Emziri, bazen emzirlemeyebiliyor. Bu konuda çok depresyona sokacak kadar... E, gebelere çok baskı yapabiliyorlar. Halbuki zaten o da evladını emzirmek ister, elinden geleni de yapar. E, o yüzden gerekirse postpartum buluzyoruz. Hafif hafif şeyleri de var, psikozu varat, e, intihara varat e, oranları da var. Hı hı. Mutlaka eğer böyle bir şeyi fark ettiysek, kadın doğum uzmanları olarak biz emzirme hemşirelerimiz, ebeledimiz ya da hasta yakınları fark ettiği anda mutlaka yardım almasını sağlamalıyız. E, lohusanın ya da gebenin. Çünkü çok ciddiye varan anne ve bebek kayıpları olabiliyor bu dönemde. Yani psikolojik olarak ya da ne bileyim böyle ilgi alaka istiyor şımarıklık karşılığında algılansa ciddi, da çok ciddi profesyonel bir... Profesyonel destek de almasını öneriyoruz. Hem e, bayan yani hem annenin hem de eş ve ailenin tabii, de tabii gerekiyor değil e, mi? Tabii çünkü doktorun psikiyatrisinin ya da psikolojinin ne söylediği önemli değil, çevrenizi düzeltemiyorsanız Hı -hı. sadece kendinizi düzeltmekle olmuyor. Baskı devam ediyor. Evet. Mutlaka Aile toplu olarak bir terapiye rehabilitasyona girmek zorunda. Zaten bu gebelik sonrasında kadınlar hem doğa sadağa giriyorlar. Biraz görüntülerinde bir değişiklik oluyor. kilo alıyorlar. Kendilerini beğenmiyorlar. Eşlerinin onları beğenmediğini düşünüyorlar. Halbuki de öyle de olmaya da biliyor her evlilikte. Bu hı hı. hususta siz neler diyeceksiniz? Başta, ilk başta, gebeliğin ilk başlarında, ilk süreçlerinde külah alımı biraz yavaş oluyor sanırsam. Anneler istediklerini yiyebiliyorlar. Abur cubur olsun, facebook tarzı yiyebiliyorlar. Ama sonrasında kısıtlamaya gidiyorlar. Biraz karın çıktıktan sonra, biraz toparlandıktan sonra asıl alması gereken besinleri de almamaya başlıyorlar. Hani bir görüntümden taviz vermemek için aslında bebeğin gelişimini de etkilemiş oluyorlar. Bu hususta neler diyeceksiniz? Şimdi aslında başa dönmemiz gerekiyor. Gebelikte beslenme çok önemli. Hı hı. Aile ve çevre zannediyor ki gebe ne kadar kilo alırsa bebek o kadar sağlıklı, o kadar ton şey olur. O kadar güzel olur zannediyor. Öyle değil. Gebelikte yani gebe olduğu için bir e, genç bir kadın artı bir elma yemesi bile o bebeğin zaten bebek ilk beş ayda 300-350 gram. Hı hı. Beş aydan sonra yavaş yavaş kilo almaya başlıyor. Üç buçuk kilo. Üç buçuk kilo bebeğin ihtiyacı ne kadar olacak? Hı hı. E, o yüzden biz benim e, hastanemiz çok güzel bir uygulama getirdik. Benimle beraber 7 senede başlattırıyoruz hastalarımızı. Hı hı. Ve sağlıklı beslenme fazla kilo almamalarını söylüyorum. Özellikle... 9 kilo idealdir gebelik boyunca. Ben ilk 5 aya kadar hiç ya da 2 kilo alın diyorum. 5 aydan sonra ayda 1 kilo 1 kilo alın hı hı. diyorum ki hani asıl bebek 5 aydan sonra kilo almaya başlıyor. 12 kiloya geçmelerini asla istemiyorum. Çünkü 30 kiloda alan 3 kilo doğuruyor. 9 kiloda alan 3 kilo doğuruyor. Hadi 3,5. 4,5 kilo doğurana aman diyoruz bir sorun mu var? Niye 4,5 kilo doğurdu? Hı hı. Gebelik şekeri vesaire olabiliyor çünkü. Beslenme Annenin beslenmesiyle hı hı. sağlıklı beslenmesiyle çok ilgili bebeğin sağlığı ama fazla beslendiği için bebek daha büyük doğmuyor. Yani annenin fazla beslenip çok kilo alması etraf çok besler gebeği. Sürekli ağzına bir şeyler böyle sokmaya çalışır. Aman de şunu ye, aman şöyle olmasın diye. Sürekli böyle bebeği koruma gibi yani bebeği besliyorlarmış gibi düşürüp habire beslerler. Öyle değil. Sağlıklı beslenmek, diyet yapıyorsanız diyorum asla diyetinizden vazgeçmeyin. Tabii çok ağır sporlar önermiyor ama gebelik pilatesleri var. Hı hı. Ee, normal doğum için de çok faydalı oluyor. Hı hı. Ee, diyetisyenimizle beraber biz ilk 3 ayda çok fazla kilo aldırmamaya çalışıyoruz. Sonra 5. aydan sonra ayda 1-2 kiloya geçme, geçmemelerini istiyoruz. Hı hı. Yaklaşık işte 9-10 maksimum 12 kilo ayda da doğurtmak istiyoruz gebelerimizi. Hı hı. Sağlıklı bir bebek olsun, sağlıklı anne olsun diye. Burada ne, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere e, gazlı içecekleri kesinlikle. Hatta doğal meyve sularını da önermiyorum. Niye? Meyvenin kendisini Komposta direkt... yaptığımız, evlerimizde yaptığımız... Evet, onları bile çok önermiyorum. Taze meyve yemelerini öneriyorum. Hı hı. Çünkü bir tane, bir bardak portakal suyunda belki 4-5 tane portakal kesinlikle. var. Kimse 5 tane portakal yiyemez bir oturuşta. Ben 3 porsiyon meyveyi geçmelerini istemiyorum günlük hı hı. hayatlarında. Ya da paketli gıda... Turfanda bir daha, mevsim dışı meyve sebzeler hiç tüketmelerini istemiyorum. Çünkü gerçekten sağlıklı değil. Pazarda ne varsa o mevsimde onu almalarını istiyorum. Cipsler, çikolatalar ya da hazır meyve suları, hazır çorbalar bunlar gerçekten bize hiçbir şey yok Bunyonlar, Hayattaki en zararlı şeyler tatlandırıcılığı içecekler yiyecekler. Bunlar gerçekten bize fayda değil çok büyük zarar geçiriyor. Sağlıklı beslenip çok kilo almadan... Hem normal doğuma çok katkısı Hı -hı. oluyor, hem gebelik şekeriymiş, gebelik tansiyonuymuş. Bu tür şeylere çok faydası oluyor sağlıklı Hı -hı. beslenmenin, kilo almamanın. Ee, sağlıklı beslenmeyle götürürsek, ideal kiloda doğurursak şahane oluyor. Hem iyice bebek olmuyor, hem sağlıklı normal doğuruyorlar. Sezeryan bile olsalar çok daha rahat hareket ediyorlar. Hı -hı. Yara yara enfeksiyonları, fazla kilo alanlarda o kadar çok karşılaşıyorsunuz ki o cilt altı yağ dokusu, Ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hareketinizi çok kısıtlıyor. Hı hı. Bir de doğumdan sonra emzirirlerse dünyadaki en ağır iş, en fazla kilo verdiren iş emzirir. Emzirirseniz o kadar hızlı kilo, kalori yakıyorsunuz, o kadar hızlı kilo veriyorsunuz hı hı. ki gebek aldığınız kilodan doğurduktan sonra bir buçuk ay sonra daha aşağıya düşebiliyorsunuz. Emzirerek sadece. Hiç diyet yapmanıza gerek yok. Sağlıklı beslenin başka bir şey istemiyoruz. Spor. Spor gebe pilatesi çok güzel bir şey. Doğumdan sonra da işte ben asla yürüyüşlerini, yüzmelerini hı hı. ya da kondisyon bisikletlerini bu, bu, bu, bu tür şeyleri asla kısıtlamıyorum gebelerimde.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 Kırktan sonra hele anopleit dediğimiz yani bazı genetik anomalilerle içeren gebelik oranları düşük oranları 20-24-28 yaşa göre çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Doğum kontrol haplarıyla biliyorsunuz ki kadınlar kendi, kendine tedavi ya da önlemini alıyorlar. Bu gebelik olmaması amacıyla yapılan yolları ne kadar buluyorsunuz? Uzman doktorlar tarafından tavsiyelere uyumayıp ve kendi başlarına otlardır ya da ne bileyim ilaçlardır, merdiven altında kullanılan ilaçları ne kadar tavsiye ediyorsunuz? Şimdi doğum kontrol hapları merdiven altı ilaçlar değil. Onun için biz çok Hı -hı. tavsiye ediyoruz. Üstelik şey, doğum kontrol hapı.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 Kürtaş ya da işte düşük yaptırmak zorunlu olabiliyor ama hı hı. daha küçük gebeliklerde küçük bir ilaçla gebeliği sonlandırabiliyoruz. biliyoruz. Bu yaşla alakalı. Yaşla beraber yumurtalıklarımız yaşlanıyor. Maalesef hı hı. kadınların bir miyadı var yani evet. doğurma miyadı var. 35 yaşından sonra yumurtalıklarımızın kalitesi azalıyor, sayısı azalıyor. Böylece gebek kaldığımızda sağlıksız gebelik olma oranı. 25 yaşındayken %10 15ken e 35-40 yaşlarından sonra bu %30'lara, 25'lere çıkabiliyor ve daha fazla kayıpla karşılaşıyoruz. Bu genetik bir soruna bağlı oluyor genelde. Yumurtalıklarımızın yaşlanmasıyla da çok yakında alakalı. Gebelik sürecinde e, demin de söylemiş olduğum gibi alamadıkları besinler oluyor. Aldıkları besinler içinde meyve ve sebze demin de demiş olduğunuz gibi mevsiminde onlardan alamadıkları vitamin, mineralleri nelerden almaları gerekiyor? Şu anda eczanelerde satılan kapsüller var. Onlar ne kadardı Doğru. ne kadar Hı -hı. öneriyorsunuz onları Evet şimdi e, gebeliğin belli dönemlerinde belli şey vitaminleri mutlaka vermemiz gerekiyor. İşte gerekir Gebe kalmadan üç ay önce belki ilk iki, üç ayda folik asit bu bizim için çok önemli e, şu aralar maalesef D vitamini niye toplumumuzda bu kadar düşük hala çözebilmiş değil ama D vitamini çok düşük D vitamini desteği veriyoruz Hı -hı. 20 haftadan sonra demir desteği olmazsa olmaz mutlaka veriyoruz ha onun dışında Aile alabiliyorsa işte e, omega 3 desteği veriyoruz. Hı hı. Multivitaminler veriyoruz. Eğer işte krampları şeyleri varsa hı hı. ek olarak magnezyum veriyoruz. Bunları eğer çok sağlıklı besleniyorsa hiçbir sorunu yoksa sadece folik asit ve demir desteği yeterli. Hı hı. Ama çok rahat güzel beslenemiyorum diyorsa multivitamin artı omega 3 desteği ve işte D vitamini ve şey ekliyoruz, magnezyum ekliyoruz buna. Tabii ki e, bilinmeyen ee, ne olduğunu bilmeyen e, bizim önermediğimiz ilaçları multivitaminleri kullanmasını istemiyoruz. Gerçekten çok fazla aralık var şu arada. O kadar çok ilaç, o kadar çok şey ki ben bile bazen hastalar bir torba ilaç çıkarıp bunların hangisini ne zaman içiyor? Hı hı. O kadar çok bazen önüme seriyorlar ki şunların hangisini kullanayım diye. Aynı şeyden birkaç tane birden almış. İşte o tavsiye etmiş almış, bu tavsiye etmiş, komşu tavsiye O kadar çok bir öbek çıkıyor önümüze. çok seçici olmak lazım vitamin kullanırken, mineral kullanırken. Halk arasında e, tabi de kullanılıyor, ekşiye işte tatlıye kız olur, erkek olur diye. Hı. Her iki tarafında aslında biraz da anneye baskı yapmasıyla cinsiyeti de müdahale etmekle de alakalı bu e, beslenmenin bir süreci. Evet. Bu konuda da demin değindiniz yanlış beslenme aslında bebeğin gelişimini de etkiliyor, anneye de zarar vermiş oluyor. Hem de Kesinlikle. sağlıksız bir beden oluyor. Sağlıksız beden olunca aslında bu psikolojik olarak da e, aileye tabii, tabii. de yansıyor. Evet. Hepsi bir arada e, bir e, domino taşı gibi ilerliyor. Eee evet. pramatüre şey Buyurun. Cinsiyeti gebe kaldığınız anda cinsiyet belli olmuştur. Yani yemekle içmekle cinsiyeti belirlemezsiniz. Evet bu, bu, bu şey Yani gebe kaldığınız anda anne, babadan Y kromozom gelirse erkek, babadan anneden demiyorum. Anne de tane X var. Hı -hı. Babada Y ve X kromozom var. Y kromozomuyla döllenirse oğlu olur. X kromozomuna dönlendiyse kızı olur. Bu ilk döllenme olduğu anda belli olur. Aslında çok da güzel bir noktaya geldik hocam. Ee, kız çocuğu olan illaki e, aileler vardır üçtür, dörttür. Erkek çocuk hastası olan toplumdayız bizler. Ne yazık ki kızın erken ayrı olmaması evet, lazım. Evet, evet. Ee, buradan da bilinçlendirmiş olalım. Anneye bu kadar baskı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O sadece doğuruyor. Ee, o sadece doğuruyor ve emek veriyor. Hem anne karnında da 9 ay boyunca hem de sonrasında yaşamını son verene kadar. Burada biraz da babadan kaynaklandığını bilsinler ki vatandaşlar özellikle e, eski toprak dediğimiz e, hanımefendiler ya da beyefendiler biraz anneye yüklenmişler ve psikolojik evet. olarak da baskı yapmaması gerektiğinde buradan vurgulamış olalım sizler aracılığıyla. Evet. Prematüre bebekler hakkında neler diyeceksiniz hocam? Evet. Şimdi bazen bizim elimizde prematüre oluyorlar. Bazen de kendiliğinden erkek erken doğabiliyor bebeklerimiz. Kendiliğinden erken doğum nedenleri genelde enfeksiyona bağlı olabiliyor. Erken suların gelmesine bağlı olabiliyor. Rahim ağzı yetmezliğine bağlı olabiliyor. Hı hı. Bir de bebekte bir sorun olduğunda... Biz bebek anne karnı ölmesin diye erken doğurtabiliyoruz. Ki e, o çok kritik bir noktadır. Çok erken alırsanız yaşamıyor, hı hı. çok geç kalırsanız anne karnı bebeği kaybedebiliyorsunuz. O zaman birazcık daha yakın takip ediyoruz. Ama eğer ki e, bebeği çok erken doğurtmazsak, tam zamanında doğurtursak, bebek içinde, anne içinde yaşama şansı çok yüksek. Anne için demeyin mi? Annenin psikolojisi açısından hı hı. ve bebeğin küveze girmemesi açısından çok güzel oluyor. Mümkün olduğu kadar o zamanı kaçırmamak ama da geç kalmamak gerekiyor. Çocuk doktorlarımız çok ehil. Artık hani bebek ölümleri Türkiye'de çok çok azaldı. Hı hı. inanılmaz az düzeylere bu bakanlığın çalışmaları sayesinde çocuk doktorlarının çalışmaları sayesinde gerçekten yeni doğan ölümleri çok azaldı. Biz de mümkün olduğu kadar erken doğurtmayıp mümkün olduğu kadar en güzel bebeği de kaybetmeyecek, zarar vermeyecek şeyde erken bazen doğumları yaptırıyoruz. Hı hı. Ve güzel müdahalelerle bir sorun olmadan bebeklerimiz yaşıyorlar. Ne yaşıyorlar evet. Hocam genel olarak toparlayacak olursak hem beslenme dedik hem spor dedik hem de daha bilinçli bir gebelik sürecinin gerçekleşmesi gerekiyor dedik. Gebe kalmadan önce başlamaları gerekiyor. Bu Uzman doktorlarımıza tabii ki sizlere, sizlere emanet etmemiz gerekiyor. Buradan vatandaşlara neler demek isterseniz bilinçlendirmek için genel bir toparlayacak olursak. Evet. Şimdi gebelik süreci gerçekten çok önemli, çok değerli, çok mutlu bir süreç ama bazen çok sevimsiz, çok tatsız aileyi... Aileyi, anneyi, babayı ve doktoru çok güzel şeyler olabiliyor. Onun için gerçekten sağlıklı bir gebelik çok önemli. Ee, özellikle ilk gebelikten sonra ikinci, üçüncü gebeliklerde hemen gebe kalmamanız çok önemli. Bir gebeliğin arasında iki sene olsun lütfen. Gerçekten bebek ve anne sağlığı için hem doğacak bebeğin sağlığı hem doğmuş olan bebeğin sağlığı hem de anne sağlığı için çok önemli bu hazırlık. O yüzden mutlaka korunmanıza çok dikkat etmenizi istiyorum. Bir sürü korunma yöntemi var. Herhangi birini doktorunuzla birlikte belirleyip seçebilirsiniz. Hepsi de çok sağlıklı, çok güzel. Sizin sağlığınızı önem veren yöntemler. Gebelik beslenmesi, kötü alışkanlıklar, Bebeğin sağlığını çok etkiliyor. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Siz iyi olursanız bebek iyi olur. Siz eğer hastaysanız, siz eğer sağlıksız besleniyorsanız bebeğinizin sağlıklı olmasını beklememelisiniz. Sigara içen bir anne ile sigara içmeyen bir annenin bebeği arasında çok büyük fark var. Sadece dış görünüş olarak, kili olarak değil, zeka arasında ve astımmış, bronşitmiş, kalıt, bu alerjik hastalıklarmış. Bunlara yakalanma olasılığı da çok fazla sigara içen ebeveynlerin, çocukların. Ben annenin de babanın da en az 3 ay öncesinden sigarayı, alkolü ya da zararlı ne kullanıyorlarsa kötü besleniyorlarsa onları düzeltip ondan sonra gebe kalmasını çok öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam buradan hem bizlere vakit ayırınız hem de sevgili izleyenlere aslında doğru bilinen yanlışları bilinçlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığınız evet, için. Evet sevgili Vizyon 1.8 TV izleyenlere bir şifa kapısı programının daha sonuna geldik. Bu hafta uzman doktorumuz Nurcan Dalan bizlerleydi. Sizlere gebelik sürecinden, doğum sürecinden ve bebeklerin gelişimine kadar bilgi ve bilinçlendirme sağladı. Biraz kulak asalım diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizde 58'de kalın.